Arı yok, yok, acı yok, rakı, yok, yok, acı yok, rakip Acı yok, yok Çıkmerdi felilerinden yok Sız yok, acı yok, rakı alçı yok, rakı çivle yok. Oh, oh, oh, oh, oh. Çık merdivenleri. Bir yanda dazlak neolar hitler bir yanda kendini kurtaran itler Bebe kıyan alçaklar teröristler bombalar üstüme dertleri kinsel Konuşurlar hep tüm dinler biz konuşursak bizi kim dinler Ağlar inler insan sadece kendinin üstüne titrer Nostradamus kahin edemez yaşadığım günleri tahmin 2020 ne yaptın sahi yaktı belamız sakin Koranan moranan kovvet bütün insanlık tarihi korku Kotaman pirim der acılar ortaktır. Görev ne oldu? İki kez üç kez dört kez beş kez değil han tuğmeni keşkez. Silivri soğuksa Metris vaktin olmadı oradan Matrix Raklara kattım hayran Instagramdasın herkes hayran. Dillere her gün bayram. Koral kral sonunda da kaylem Tayfun. Arı yok sızı yok acı yok rakı acı yok rakı hiç yok. Çık merdivenlerim der. Edliyan Ağrı yok, sızı yok, acı yok, Rocky Alcı yok, Rocky'ci bile yok Çıkmaktadır sen elinden <gülüyor> Bye. <laughs>